Dün olduğumuz yerde o her şeyin yaratıcısı ayetini Mutezile ve özellikle Kâbe'yi tahsis etmek gerekir. Yani Allah her şeyin yaratıcısı ayetini Allah iyi şeylerin yaratıcısı diye tahsis etmeyi savunuyordu. Matrudi ise ee, Allah her şeyin yaratıcısıdır o her şeyin yaratıcısıdır ayeti bir övgü ifadesidir. Dolayısıyla tahsis edilmemesi gerekir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Dünkü ifade de bunu anlatmıştım. Bir de ee, İtiraz vardı yani, Allah her şeyin yaratıcısıdır dersek, güve, e, zatı yani Allah'ın kendisi de o her şeye girer mi e, tartışması vardı. Orada e, Vaat-ı demişti, e, o her şeyin yaratıcısıdır demek benim dışında her şeyin yaratıcısı e, anlamındadır. Dolayısıyla Allah'ın zatı hariçtir. E, Allah'ın zatını hariç tutmak zaten o gereği e, övgü anlamını sınırlandırmaz. Oysa, insanların fiillerini, kötü fiillerini Allah yaratmaz demek, o her şeyin yaratıcısıdır. Ülge ayetini sınırlandıracağı için tutarlılır. Görüşü dünkü okuduğumuz kısımda anlatıldı. Kabe'nin zikrettiği her şey tabirinde geçen ayetlerde tahsise ve sınırlandırmaya gitmenin yanlışlarını dünkü kısımlarda açıklamıştık. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Zikrettiği diğer bazı ayetleri gelince, yani Kabe'nin Ehl-i Sünnet'in kullandığı bazı ayetleri alıp eleştiriyor. Ee, bu ayetlere gelince Kâbi onları yanlış anladığını ve yorumladığını ortaya koymuştuk Evet, Ehl-i Sünnet'in kullandığı ayetleri Maturidî e, Kâbi alıp eleştirmeye kalkıyor ama e, Maturidî'in kanaati Kâbi'nin yanlış anladığı ve bu ayetleri yanlış yorumladığı. Onun bu ayetlerle ilgili yorumunu ispatlamaktaki durumu bu konudaki yani kulların fiillerinin yaratılmışlığı konusundaki gibidir, yani başarısızdır. Kulların fiillerinin yaratılmışlığı konusunda nasıl tutarsızsa, bu ayetleri yorumlarken de tutarsız. Kabe'nin kulun fiilini yaratması halinde Allah'ın kendisine sövmüş ve kendisini inkar etmiş olacağı gibi sözlerine gelince, Yani. E, eğer Allah bir fiilleri yaratıyorsa, inkar eden bir de yaratmış olur. Kendisine sövenen küfredenin şüphedenin de yaratmış olur. Bir dehliğinin inkarını da yaratmış olur. Dolayısıyla Allah yaratıyorsa, Allah kendi kendine sövmüş, inkar etmiş olur. Sözlerine gelince, Kâbi kendisini hasımlarının adına yalan uydurmaya alıştırmıştır. Yani Ehli sünnetin görüşünü eleştirmeye çalışıyor. Ancak aktarırken, tasvir ederken, Hasımların adına yalan olmaya Zira hiçbir hasıma böyle söylemez. Yani burada objektiflik yazdım kenara. Kabi objektif olmamakla suçluyor. Efendimle ben görüşlerini aktarıp diyeceğimizken, objektif olmamakla eleştiriyor. Kabir kendini hasımlarının adına yalan olmaya alıştırmıştır. Zira hiçbir hasıma böyle söylemez. E, Allah kendisine söylenmesini yaratmış olsaydı, gerçekten söylenmiş ve yeriymiş olurdu. Eks Allah, kafirden sövme fiilini yalan, zülüm ve sefirlik olarak yaratmıştır. Bu da kendisinin gerçekte sövülmüş ve yeriniz olmasına net eder. Nitekim sövme fiilini böyle yani yalan, zülüm ve olarak bilen kimse bilgili ve hikmetli olur. Onu bu şekilde haber veren kimse doğru sözdür, doğru söylemiş olur. Halbuki sövme fiilinin kafirin penceresinde onun gibi bilen kimse, Bilgisiz ve sefih olur. Onu bu şekilde haber vermekle yalancı olur. Aynı durum zikrettiğim şey, yani küfür fiili hakkında da inkar etmek fiilinin hakkında geçerlidir. Kafirin kafir olduğunu bilmek iyidir. Kafirin kafir, kafir diyebilen bilgili bile al alınır. Ama küfür fiilinin istemek kötüdür. Ee, küfür fiilinin istemek kötü olduğunu bilmek alemizdir. Dolayısıyla bu konuda kafir tutarsızdır. Esas olan şudur. Kulun fiili araz ve şey olmak, sefihliğe delil olmak veya hareket ve benzeri olmak yönünden sözü ve kötülükle nitelenmez. Bura önemli. Fiilin soyut fiil olarak düşündüğümüz anda yürümek, konuşmak. Bu Soyut olarak düşündüğümüz zaman bu fiilin kendisi hareketten oluşur, arazdan oluşur, peş peşe gelen hareketlerden oluşur. Burada araz önemlidir, hareket önemlidir ve bunun fiilin kendisi kötülükle veya sövgüyle nitelenmez. Bunun niteliği kötüyse kötü algılanır. Şimdi şöyle söyleyeyim, namaz hareketini yapan kişi harekete baksan fiziksel hareketler gibi ama o kişi niyetiyle onu ibadete çeviriyor. Başka bir kişi başka bir vücut hareketiyle kötülük işleyebilir, sinay edebilir örneğin. O da onun niyetinin kötü olması sebebiyle kötü diye algılanır. Yoksa fiilin, iyi, hareketin kendisi özü iyi veya kötü diye algılanmaz. Aynı hüküm Allah'ın kulun fiilini yaratması yönünden de geçerlidir. Yani Allah kulun fiilini fiil olarak yaratıyor. Ama kişi onu kendi açısından, kendi yönünde kötü olarak kullanabilir. Daha önce geçtiği gibi burada yön önemli. Bunlara ne örnek verebiliriz? Ee, Vücudun kesilmesi örneğini verebiliriz. Cerrah iyi niyetle vücudu keser. E, Tıp ben iyi niyet yönle kestiği için tedavi olur. Ama başka biri birine işkence etmek için kesme fiilini uygulayabilir. Dolayısıyla fiil açısından kesmenin fiilinin kendisi kötü değildir. E, buradaki yön, niyet e, iyi veya kötüdür. O yüzden Allah'ın fiilleri hepsi hikmetlidir. Hepsi adaletlidir. E, o yönler önemlidir. E, Kâbi burada yönleri dikkat almadan, sanki Allah kendi kendine küfretmiştir, inkar etmiştir gibi algılıyor. Ee, Kâbi'nin, peygamberlerin öldürülmesini gündeme getirmesine gelince, Allah'ın insan fiillerini yarattığı gerçeği peygamberlerin başına gelen şeylerden mevzuttur. Ve Allah'ın düşmanlarını hayatta tutmasında vardır. Allah, insan fiillerini yaratır. Yani bu fiil namazlarında yaratır, adamın gözü içinde yaratır, Allah yaratır. Dolayısıyla insan fiilin neticesinde peygamberlerin öldürülme orayı da gerçekleşmiştir. Ancak bunlar hikmetsiz değildir. Birakis Kabe'nin kardeşleri olan Mecusi'ler bunu yapanın hikmetsiz olduğunu iddia etmişlerdir. Şu halde Kabe'nin onlara yani Mecusi'lere vereceği cevap kendine de cevaptır. Allah'ın fiillere geniş perspektiften baktığı zaman Hayır hikmet, düzellik. Ama dar pencereden bakıldığı zaman kötü gibi arzulanabilir. Bundan burayı e, meclisi de nasıl düşünüyorsa Kâbi de aynı şekilde hatarat düşünüyor diye ifade ediyor, matur ediyor. Kâbi'nin Hz. Peygamber zamanında böyle değildi. Yani insanın istediği kötü fiiller, Allah'ın yarattığı her şey kapsamında değerlendirilmiyordu. sözüne gelince. Hatırlarsanız bu ifadeyi ben belirtmiştim ben. E, neredeydi? Şu kısımda. Kâbe şöyle devam eder kısımda altta yazmıştım Hazreti Peygamber döneminde köprü fiiller değil düzet fiiller Allah'ın fiili kapsamında görülmüştür diye bir iddiası var Kâbe'nin. Hatta kaderiler bu üniversiteleri de rivayetinde şöyle anlatıyordu. Hazreti Peygamber döneminde medyusiler İslam'da haram kılan bir şeyi Allah'ın e, irade ettiğini iddia etmiş söylemiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de kaderiler yani kaderi kabul edenler. E, bu ümmetin meclisleri buyurmuştur. Şimdi bu mesele, burayı atfederek konuyu tekrar açıyor. Kabe'nin Hz. Peygamber zamanında böyle değildi, yani insanın istediği kötü değildi, Allah'ın yarattığı her şey kapsamında değerlendirilmiyordu, sözüne gelince. Önemli bir tespit. Yani Kabe'nin bu tespiti ispatlanabilirse, temellendirilebilirse önemli bir tespit. Ama maturiliği de itiraz ediyor. Tespit ne? Hazreti Peygamber zamanında, Allah her şeyin yaratıcısıdır ayeti okunduğu zaman e, o dönemdeki insanlar kötü fiilleri her şeyin kapsamında değerlendirmiyordu. Allah sadece iyiyi yaratıyor diye antırıyorlardı sahabedeş iddiasında. Kabe'nin bu iddiasına gelince sanki o gururla bir şey gerçekleşmeden ona dair ilahi beyanın açıklamanın gelmeyeceğini önceden hakkında tartışma olmayan konuda da beyanın gelmeyeceğini demek istemektedir. Yani Kâbi bir bakıma tarihseldir. Bu yaklaşımda bütün ayetleri ve yerleşip uygulamaları reddeder. Sonra ayet onlar, yani meclisiler hakkında inmiş olsaydı, onları yermek için inmiş olur ve meclisilerin Allah'tan net ettikleri şeylerin, yani Allah'ı küfürdük iştirmeyeceği düşüncesi bağlamında, Allah'ın kötülükleri yaratmayacağı bağlamda Muğtezil'in nef yettiği bakımdan yani Allah'ın kullarının işlediği kötü fiilleri yarattığından bahsetmiş olurdu. Şu halde söz konusu yerli Muğtezil'e hakkında daha gerekli, geçerli olur. Yani kaderiler bu ümmetin meclis lideridir. Rivayeti hadis Peygamber'e atledigen bu rivayet Muğtezil'e karşı söylemiş olması daha geçerlidir. Ayrıca mutezile bu ayetle yani Allah her şeyi yaratıcısıdır. Bu ayetle dinlerinin esasında yaratmanın, hakikatinin sadece Allah'a hisset edilebilir olması yönünde amel etmez. O Allah her şeyi yaratıcısıdır. Allah'ın her şeyi yarattığını vurdular. Oysa muhtedile ayet bu açıdan amel etmez. Yani insan kötü kavramışlarını Allah yaratmaz diye bu ayeti umum kabul etmez. Bu durumda İnsan fiillerinin yaratıcısının Allah olduğu görüşünün aklını reddettiğini ve ispatlama yolunun nakil olduğunu, aklın mümkün oluşunu nakille ispatlamanın ise imkansız olduğunu iddia eden Kâbi gibi bir inkarcıya karşı nasıl istiklalde bulunabilir? Dolayısıyla o her şeyin yaratıcısıdır. Ayetine giden her şey ibaresinin yaratıkların insan fiilleri hakkında olduğu, ve onun vesilesiyle şu bakımlardan Allah'a dair özgünün gerçekliği sabit olmuştur. Yani gönlük dolaşıp aynı şeye geldik. O her şeyin merak edilmişsidir her şeyin içine insanın yaptığı fiillerde giriyor mu? İnsanların yaptığı kötü fiillerde Allah yaratıyor mu? E, neticesinde insan fiilleri hakkında olduğu, içerdiği, ve onun vesilesiyle bu bakımlardan Allah'a dair övdüğünün gerçekleştiği salimiyet olmuştur. Bir, Allah için övdüğün ifadesidir bu ayet. Ve insan fiillerinin kapsam. Bir, her şey Allah'ın kudretin altına girmiş, Böylece bütün yaratıkların kendileri için her şeyin gerçekleşmesinde Allah'a muhtaç oldukları ortaya çıkmıştır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyin kapsamına, Allah'ın kudret kapsamına tüm yaratıklar, insanlar, mercimler, melekler, her şey girer. Dolayısıyla her şeyin her birinde Allah'a kudreti olduğu ortaya çıkar. İki, kişinin önce metinlerini okuyalım. Kişinin başkasına ait olmayan bir üzerinde kudreti olmakla nitelenmesi şaşırtıcı ve ilginç değildir. Pilakis zayıf ve haket kimseler de bunu hak eder. Ve burayı Allah'ın başkasına ait olmayan değil üzerinde kudreti olmakla nitelenmesi şaşırtıcı ve ilginç değildir. İyi anladım. Ee, müellif e, metne sahip kaldığı için metnindeki metn yazmış. Ama ben kendi terbiye akışa göre terbiye Allah'ın başkasına ait olmayan değil üzerinde kudreti olmakla nitelenmesi şaşırtıcı ve ilginç değildir. Yani Allah'ın her şeyi yani kullanış fiiller üzerinde kudreti olması, şaşırtıcı ilginç değildir. Bilakis zayıf ve hakik kimseler de bunu hak eder. Yani e, üçsüz birisi bile başkası üzeri bile güç kullanabilir. Oysa Allah kudret bakımından, çok kudret sahibidir. Dolayısıyla, solfuz kudret sahibi Allah'ın başkaları yani insan değilleri üzerinde kudret sahibi olduğu, şaşırtıcı ilginç gelmez. Allah'ın kudreti, solfuzdur. Zayıf ve kimseler bir de başkası üzerinde bulunabilir. Dolayısıyla övgünün bu yönün yani başkalarının bir üzerinde kudretinin olması yönüne gerçekleştiği sabit olur. 3. her şeyin mevfik haliyle yaratılmış olmasının, Allah'ın da yaratılmış olmasının ve fiilinin kurdan sudur biçiminin Allah hakkında da geçerli olmasını gerektirdiği düşünen kimsenin sefikliğini gösterir. O her şeyin yaratıcısıdır derken, her şeyin içine Allah'ın zatı da girer diye düşünen kimse sevip harfet edilmiş olur. Daha önce geçmişti, o her şeyin yaratıcısıdır ayeti. Konuşan kişiyi hariç bırakır. Yani Allah'ın zatı dışında, Allah her şeyin yaratıcısıdır demek anlamına gelir. Yoksa Allah, kendi, zâtı önünde kendisi yarat anlamına gelmez. Ee, her şeyin mevcut hâdeyle yaratılmış olmasının, Allah'ın da yaratılmış olmasına ve fiilin kullar çudur biçiminde Allah hakkını da geçerli olmasının gerektirdiğini düşünen kimsenin statikliği açıktır. 4. Allah herhangi bir fiilde fiilin mef'ulü sonucu bakımından kendisine övgü ve gerginin ilişkisinde yücedir. Allah herhangi bir fiilde bu namaz fiili olabilir veya hırsızlık fiili olabilir. Fiilin mef'ulü yani sonucu bakımından Kendisine övgü ve yevgi ilişmesinden yücedir. Birisi namaz fiilini e, niyetlendi, Allah onu yarattı diye Allah'a bir övgü. Veya birisi hırsızlığa niyetlendi, Allah o fiili yarattı diye Allah'a bir yergi ilişmez. E, bu da Muğtezibe öğretisine küçültür. Zira mutezile bu övgüyü Allah'a yaratıkları sebebiyle vesilesine risbet eder. Böyle olan biri ise yok oluşun eşiğindedir ve tükenişin korkusunu yaşar. Rabbimiz bundan yücedir. Çünkü niye? Allah başkasının fiiliyle, öbür başkasının fiiliyle güç kadarak değildir. Hatırlarsanız hikmet kısmında geçmişti. Fiil kendisine faydası varsa hikmetlidir yoksa değildir diye Dehriye söylüyordu gider Fiil başkasına fayda sağlaması gerekir diyenler vardı. Oysa Allah fiilleri hakimdir, hikmetlidir. Ama bu fiiller bir amaç için, kendisine fayda için olmaz. Sonra Kabe'nin Mecusiler hakkında söylediklerine gelince. Mecusiler bunun yani dualizmi, iyi tanrısı, kötülük tanrısı, ışık, karanlık, dualizmi. Mecusiler bunu Allah'ın kötülükleri yarattığın ilkeler ettikleri ve her türlü iyiliği hem yaratma hem de irade yönünden Allah'a hisset ettikleri için verimserler. Kötülükleri Allah'ın yaratmasını ileri sürerler. Her türlü iyi iyiliği hem yaratma hem de irade yönünden Allah'a destek ettikleri için benimserler. Bu da Muğtezivenin bu o her şeyin yaratıcısıdır ayetini sınırlandırırken benimsediği görüştür. Yani e, her şeyin yaratıcısı derken insan fiillerinin kötü fiilleri de e, kapsamaz. Kötü fiilleri insan yaratır diye kötü fiilleri ayırmalar gibi Mecusiler de iğitleri sertaneye kötülükleri ayrılırlar. Ee, bu da Mu'tezire'nin bu ayeti sınırlandırırken verimseldiği görüştür. Mecusi görüşüdür. Ve bununla kötülükleri onun yaratma kapsamından çıkarmayı amaçlarlar. İşte bu da, yani Allah'ın yaratma kapsamını, yaratma yaklaşımı da Hz. Peygamberin kaderiyle yani bu bağlamda mutezileyi Mecusilere, verzetme yönünü teşkil eder. Kaderiye bu Yebu Ümmet'in Meclis Üzeridir'' demelerini meşgih eder. Bu ilginç adresler, mesela ''Kader-i Yebu Ümmet'in Meclis Üzeridir'' Mu'ni gibi eserlerinde de Kaderiye bu Yebu Ümmet'in diye Üzeridir'' hadisi geçiyor. Yani bu uydurma hadisinde böyle bir hadisi yoktur demiyorlar. Bu hadisi e, kendilerinle yorumlamaya çalışıyorlar. Dünkü okuduğumuz yerde geçmişti. Şu şekilde yapıyorlar. E, Hazreti Peygamber e, döneminde Meclisilerin İslam'da haram kılınan bir şeyi Allah'ın irade ettiği söylenirce kaderiler, kaderi kabul edenler, yani zünayene, hırsız ve Allah yarattı diyenler, bu ümmet-i meclisilerini buyurmuştur Hz. Yani burada kaderiler derken kaderi Allah'ın kötülüğü yarattığını düşünenleri kastetti diye tevhid ediyor muhattediler. Muhattebi ise tam zıttını söylüyor, kaderiler, bu, ümmet-i derken, Meclisizel kötülüğü nasıl bir tanrıdan ayırıp farklı bir tanrıyı affediyorlarsa Muğtizile de kötülüğü Allah'tan ayırıp insan yarattı diye ayırıyorlar. Dolayısıyla e, Kaderiyyevi Ümmet'in Meclisizel'dir demek ki ifade ediyor diye o bu şekilde anlıyoruz. Sonra Mecusilerin öğretisi son tahminde Kaderilerin, e, yani bu bağlamda Mu'tezilerin öğretisinden daha iyidir. Çünkü Mecusiler, aziz ve geril olan Allah'ı kötülük istemekten ve faidinin kınanmasını gerektiren şeyler yapmaktan tercih eder. Ona iyilik istemeyi ve övülmeyi değer şeyler yapmayı nispet ederler. Sonra Kaderiler, tam da inkar ettiği gerekçeyle, Ayeti anlamından Allah'a tercih etmek için uzaklaştırmış ve övgüye değer her iyilik bilimi yaratmayı ondan geçersiz kılmışlardır. Burada da not alabiliriz. E, Mütedidin ya kalbinin hatası nedeni, ayeti anlamından Allah'a tercih etmek için uzaklaştırmış, yani ayeti anlamından bağlamından kuvvetmiştir. Diye eleştiriyoruz. Bu daha önce de geçmişti. Yani doğru araştırma usulünü objektifliği korumadı da, diye korumadılar, ayeti da de anlamadılar, ayeti anlamına sattırdılar diye eleştiriyor Kabe-i Sonra Kabe'nin bir diğer yanlışı, o her şey meraklısıdır Ayetin hükmünü sorması, ardından bu konudan uzaklaşıp birilerin türlerine açıklamakla meşgul olmasıdır. E bu ifade de e, maafirdinin, kerbinin yazılı metninin, kitabından işte bundan baka baka bu kısımları aktardığını bize anlamamızı sağlıyor. Selvi, o her şeyin yaratıcı sırrı ayetinin hükmünü sorması, hükmü nedir, bu ne ifade eder diye sorduktan sonra, bu konudan uzaklaşıp metinde, fiillerin türlerini açıklamakla meşgul olmuştur diye eleştiriyor, yöntemsel bir eleştiriyor. Oysa, o her şeyin yaratıcısıdır sırrı ayetinin hükmünü sorması, ayetin hükmünü açıklaması gerekirken hükmü bırakıp, bir türlerini açıklamakla meşgul olmuştur. Ee, bize göre Allah'ın genel olarak varlıkların yaratıcısı olduğunu söylemesi ama kötü şeylerin yaratıcısı olduğunu söylememesi gerekir. Nitekim e, Allah bütün da diyebilir ama suvalette ve siyerlerde midir diye sorulduğunda da demez. Sonra Allah genel olarak her şeyin rafi ve ilahıdır ama ayrıntılı olarak söylendiğinde kötü şeylerin rabdi ve ilahı olduğu söylenmez. Allah her şeyin rabbi ama Allah farilerin rabbi, yılanların rabbi diye kötülüğünü tutturarak söylenmez. Ancak bu mutlak söyleyiş, Allah her şeyin rabbi diye bu mutlak söyleyiş söz konusu ilahi sıfatın asrını ünter ederse o zaman ayrıntılı olarak söylenir. Ee, nitekim tartışma konumuzla ilgili olarak böyle bir durum söz konusudur. Yani biz mutlak olarak Allah her şeyin rakkı dövdüğü söylediğimiz anda her şey bunun kapsamına giriyor. Eğer bir şey bunun dışına çıkartmak isteseler, örneğin insanın kötü değillerini Allah yaratmadı diye söylemek isteseler, o zaman ayrıntıya girip hayır Allah onu da yarattı diye ayrıntı söyleriz. Ama böyle özel bir durum gerekmezse o her şeyin yarattığı demek yeterli. Evet. Mütecilim e, prafesi ifade eder. Keseli prafesi mütecilim ifade eder. Allah'ın her şeyi yarattığına genel olarak söylemekte ama insan fiillerini bunun dışında tutmaktadır. Ki bu da Allah'ın her şeyi yarattığı görüşüne gerekirse kılmaktadır. Bu yüzden ayrıntılı olarak Allah kullanın fiilinin de yaratıcısıdır diye özellikle belirtilmektedir. E, sonra Kâbi e, Hasmî'ın Allah'ın insanın bilgilerinin de dahil olmak üzere her şeyi yarattığına delil olarak Allah sizinle yaptıklarını da yaratır ayetini yükleder. Ve akabinde şöyle der, Kâdî kitabında kendi görüşünü aktardıktan sonra Ehl-i görüşünü, yani onlar, Allah sizi de yaptıklarını da yaratır ayetini, Allah'ın insan bilgilerini, ismi kötü yarattığını yaratır e, denir olarak kullandıkları bu ayeti yükleder. Ve akabinde şöyle der. Ayette yaptıklarınız ile kast edilen ilahları ve yaptıklarıdır. Yani ayette Allah sizi yaptıklarınızı yaratır. Derken yaptıklarınız ile kastettiği yaptığınız putlarıdır. Dolayısıyla bu ayet anlam olarak şu iki ayete benzer. Yonttuğunuz şeylere bir tapıyorsunuz. ve Onların uydurdukları yakalayıp yutuyor. Demek istiyor ki, ki Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratır da yaratabilirken sünnet tarafı Allah sizi de fiillerinizi de yaratır diye anlıyor. Ee, Kabe ise buraya, Allah sizi de e, yaptığınız kutları da, elinizle yaptığınız da yaratır diye tahsis ediyor. Şey, Allah ona rahmet verilsin, mağduruyla şöyle demiştir. Biz şöyle demiş, başarıya ulaştıran Allah'tır. Ayetin zahiri, açık anlamı fiilin yaratıldığını söylemektedir. Yani Allah sizi de yaptıklarınızı da yaratır. Ayeti yine baktığımız anda açık anlamı, zahiri, fiilin yaratıldığını söylemektedir. Dolayısıyla ayeti zahir anlamından başka bir anlama çekmek ancak yine ayet veya hadis kaynaklı bir başka beyan ile mümkündür. Şimdi burada ben açıklamanın üstünde beyan yazdım. Arapçasında da el beyan geçiyor. Bunun özel bir anlamı var. Ondan dolayı beyan diye yazdım. Şimdi mâhetezi yönetim açısından ayetin açık bir e, hükmü varsa, yani Allah sizinle yaptıklarınızda yaratılacağı açık bir hükmü varsa, bu açık değerini tahsis etmeniz gerekirse, tahsis edebilmeniz için aynı üstte bir delil olması gerekir. Yani ayet olması gerekir, güçlü bir e, kabul gören, uygulamaya geçmiş bir hadisi olması gerekir. E, bu da el-beyan'dır, yani el-i beyan. Onu açıklayan bir beyan gerekir. Bu daha önce nasıl geçmişti? E, Kur'an'daki müteşavitler e, mutkemelerle, mutkemeler esas alarak anlaşılır. E, Kur'an-ı Kerim'deki mükeme ifadelerde müfessir açık, yani daha açıklayıcı deliller esas alarak anlaşılır. Bu ilkiye göre ayetteki bu ifade erbeyanla, açıklayıcı, açık bir delille anlaşılır. Böyle bir sınırlandırma yoksa o ayeti sınırlandıramazsınız. Ayrıca ayette zikredilen sizin yaptıklarınız kapsamına müşriklerin yontması ve sihirbazların uydurması da gelir. Ve onlar sadece yonttukları ve uydurdukları sihir aletleri ile değil, yontma ve uydurma eylemleri ile de ayıplarmışlardır. Zira önce yapmış, sonra takmışlardır. Dolayısıyla Allah sizi de yaptıklarını da yaratıyor. yaratır ki, hem fiili hem yaptığı şeyler kastediyor. Dolayısıyla genel bir ayet. Bunu... Sadece yaptığınız kutu yaratır diye anlamak, diye göre beyan olmadan, açık dürüst delil olmadan tahsis etmektir. Ee, zira önce yapmış sonra kalkmış da. Dolayısıyla hem eylemleri hem nefhulü katıyor. Dolayısıyla sanki etkilerine takmışlarmış. Benzer bir durum, tartıştığımız konuda da söz konukludur. Ee, hangi konuda söz konukludur? Yukarıdaki geçen ayette de söz konusudur ee, o her şeyin yaratıcısıdır. Bunu da tahsis etmeniz için bir beyan gerekir. Yani bir ya açık bir ayet, e, ya kuvvetli bir hadis gerekir diye bunu sınırlandırır, tahsis ediniyor, tahsis edemezsiniz. Muhteşemler bu da tahsis etmiş, o her şeyin yaratıcısıdır yani iyi bilen yaratıcısıdır diye. Ee, Allah sizi de yaptıklarını da yaratır ayetini de Allah sizi de yaptığınız nesneyi de yaratın diye anlamış. E, Mahve'de buna karşı çıkıyor. E, bu ayeti tahsis etmemiz e, bir beyanla bir nasza dayanarak yapılmadı. Hatalısınız. E, yine ayette Allah müşriklerin kutlarını mağmur yapılmış nesne olarak diklettikten sonra açıkça dikletmiş olsa dahi Allah ameli yaratmadığı takdirde Allah'ın onu mağmur yapılmış şey olarak yarattığı söylenemez. Çünkü kutlar bu şekilde yaratılmış değildir. Yani kut kut olarak yaratılmadığı için yapılan bir de yapılamıyordu. Onun da fiil var. Dolayısıyla Allah'ın fiilini hem, fildi, hem e, onun maameli e, maddesini yaratmıştır. Dolayısıyla amelin yaratılmış olduğu sabit olmuştur. Hiçbir kutu olarak yaratılmadığı için, e, üretildiği için insan emniyle e, amelin de e, yaratılmış olduğu sabittir. Böylece müşrikte züphedildiği üzere yapılmış bir yaratılmış şah, yani kendilerinin yaptığı ve Allah'ın yarattığı bir şeye satmış olsunlar. Sonra muh bir diğer sefikliği, yani akıllarını kullanmamaları, bir şeyi yerli yerine koymamaları, aklın götürdüğü şeye satmaları veya ayetin açık kısmından satmaları, bir sefik olmaları, Allah bahire adlı hayvanları yaratmamıştır, ayetine geçen Allah yaratmamıştır ifadesini amellerin Allah tarafından yaratıldığını nefi etmek için delil getirmişlerdir. Şimdi bu ayet i kerimede ala Allahu min diye geçiyor. Buradaki fiil hmm. maqe ale. Şimdi buradan maqe ale şeklinde geçmesini normalde e, ayetin siyah klasiklerine baksanız Allah meşhur kılmamıştır, Allah izin vermemiştir diye anlaşılıyor. Ama mutezile kendi delillerini e, Kuvvetlenilmek için burayı, ma ale Allah yaratmamıştır diye anlamışlar. Nafördî buna işaret ederek, Allah yaratmamıştır ifadesini amellerin Allah tarafından yaratılmadığını mevket etmek için deli getirmişler. O yüzden ayette geçen isimler, fiillerin değil, o cevherlerin yani hayvanların isimleridir. O cevherlerin de yaratılmış olduğuna şüphe yoktur. Ayette hayvanların isimleri sayılıyor. Bunlar yaratılmamıştır diye anlaşılmaz, çünkü onların yaratılmış olduğu belli. Bunlar yaratılmadı değil de Allah bunları meşhur kırmadı, bunlar tatmanızı meşhur kırmadı diye anlamak daha doğru ahireti. akışına göre. Buna dikkat çektikten sonra ayette geçen isimler fiillerin değil, o cevherlerin yani o canlıların isimleridir. O cevherlerin de yaratılmış olduğunda şüphe yoktur. Sonra Kabe'yi zikrettiği ayet bağlamında yani Allah sizi yaptıklarınızı yaratır ayet bağlamında ameli yaratma aracılığıyla cevherlerin hakikatine yer. Böylece diğillerinin yaratılmışlığını reddetmeyi amaçlar. Bu da şunu açıkça ortaya koyar. Muhtecilerin görüşü Allah'tan gelen haberi kabul etmemek ve hiçbir şeyde O'nun tebbiri de müracaat etmemektir. Allah'tan böyle bir şeyden bizi korumasını dilerim. Burada sefihlik demesi burayla bağlanır. Allah'tan gelen ayetin zahir anlamını kabul etmemek. Bir delil olmadığı halde, bir tahsiz, bir, bir beyan olmadığı halde ayetin zahirinden satmak. Evet. Evet. Bu ifadeleri ona sefihlik olarak inçelendirilir. Normalde başka bir yerde başka ayette Mâci Aleyh'e Allah yaratmadı diye anlam vermezler. Evet. Evet. Kâbi şöyle devam eder: "Ehlü Sünnet karşıtlarım, geneklerimden aktarıyor Ehlü Sünnet'in görüşlerini. Kâbi, Ehlü yoksa onlar onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular? Ayetleri deliye götürdüler. Yani sizin öğretmeye göre bildiğiniz Allah'ın yaratmasına benzemektedir derler." Kâbi şöyle söyler, yani ehl-i bu ayeti kullanıyor muhteziye karşı, yoksa onlar onun yarattığı gibi, Allah'ı yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular? Ayetini kullandıktan sonra, insan da Allah gibi eğer kendi fiilini yaratıyorsa, Allah'a fiil yaratmada ortak olmuyor mu diye itiraz ediyorlar. Kâbi bunu hatırlattıktan sonra şöyle der, böyle bir şeyden Allah'a sığınırız. Bilakis bizim fiilimiz abes, Bozukluk, boyun eğme ve zorluktur. Onun fiil hikmet, doğruluk, lütuf ve ihsandır. Burada Kabe bir ayrım yapıyor. Biz e, abes, bozukluk, boyun eğme, zorluk gibi kötü şeyleri biz yapıyoruz. Allah ise hikmet, doğruluk, lütuf ve ihsan gibi iyi şeyleri yaratıyor. O şöyle söyler. Allah ile kulun fiiller arasında var etme ve bakıma yönünden bir bezleşme yoktur. Çünkü yön özellik farkı vardır. Bu durum bilen, diri ve gücü yeten arasında anlam farkı sebebiyle benzeşmenin olmamasına benzer. Kâbe şöyle devam eder. Sonra bizim fiilimiz özü gereği Allah'ın fiilinden farklıdır. Sonra varlığa getirme ve var etme, benzeşme gerektiren bir anlamdır ve bu benzeşme, Cevherlerde onlara yerleşen birleşme, ayrılma, hareket, tüy gibi araziler vasıtasıyla olur. Bununla beraber Cehin bin Safvan'ın şu sözüyle Kabe'nin bu görüşüne karşı çıkılır. E, fiilin gerçek anlamda kula nispet edilmesi halinde bezleşme olur. E, Cehin bin Safvan'ın iddiası, fiilin gerçek anlamda kula nispet edilmesi halinde bezleşme olur. Eğer kul, gerçek anlamda kendi fiilini yaratıyorsa o zaman yaratmadan Allah'a benzemiş olur. Bu sözle Cebrail Mustafa'ya sözüyle Kabe'ye karşı çıkarız. Sonra Kabe şöyle demiştir. Şu ne karakter ki onlar yar yani etkinle var etme ile kul ile Allah arasında benzerlik doğduğunu söylerken gerçekte Rablerinin fiillerini istedikleri bağlamda kendileri için benzerlik doğduğunu söylemiyorlar. Hakih, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir, şöyle deriz, yani buradaki tartışma, teşvik, yani kendinat silesi, insan muhteşem tarafı, insan fiillerini kötü fiiller yapar, yaratır diyor, eğer de ona karşı, eğer siz fiillerinizi e, yaratıyoruz derseniz, o zaman, yoksa onlar, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular? Ayetinde işaret edilen Allah'ın dışında yaratıcı Lar olmuş olursunuz, Allah'a ortak olmuş olursunuz ya diye itiraz ediyor. Bu mesele bu konunun mağfibi de şöyle demiştir. Şöyle deriz, başar Allah'tandır. Allah Teala yoksa müşrikler onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ayetinde değil bakımından benzeşmeyi ispat etmiş ama bir başkasından kendisinin ki gibi bir yaratmanın çıkmasını net etmiş ve müşriklerin tattığı şeyler onun gibi yaratacak olsalar, onlara bu eylemlerinde mazul görecektir. Yoksa müşrikler Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı dediler? Yani müşrikler evet bulduk deseler, Allah'a haksız bir olma olacaklar. Ama evet diyemiyor karşı taraf müşrikler. Bunu atıf yaparak, fiil bakımından benzeşmeyi ispat etmiş, ama bir başkasından kendisinin gibi bir yaratmanın çıkmasını nefretmiş, ömrüşliklerin taptığı şeyler onun gibi yaratacak olsalar, onlar bu eylemlerini de görecektir. Sonra yaratmanın nasıl gerçekleştiğini görmenin yolu yoktur. Ancak yaratılmış şey aracılığıyla bilinir. Bunlar da önemli. Yaratmanın nasıl gerçekleştiğini görmenin yolu yoktur yani yokluktan varlığa çıkartmak o yaratmak o kısmı gözle müşahede etme imkanı yoktur. Ancak yaratılmış şey aracılığıyla bilebiliriz. Yani yaratılmış nesnelere ağaca, kuşa, taşa, evrene, yıldızlara bakarak, evrene yani cisimlere, yani devletlere, yani ayağına bakarak bunlar üzerinden yaratılmıştır anlarız. Bununla ilgili de olduğu gibi. Acaba yokluktan söz konusu edilen yaratma yokluktan varlığa çıkma bir asıl olmaksızın var olma hakkında mıdır, yoksa kes, kazanma, hareket etme, durağın hakkında mıdır? Yoksa müşrikler onun yarattığı gibi yaratan ortaklılıklar mı buldular? Derken burada, ee, acaba yokluktan, kişilikten bir asıl evluğa tıynet olmadan var olma mı kastediliyor, yoksa kes, kazanma, hareket etme mi kastediliyor? Kim kula fiili Allah'a nispet ettiği yönde nispet ederse, Allah'ın yaratması gibi yaratma söz konusu olur. Kim kula bir insana, Allah'a nispet ettiği yönde, yani Allah'a fiil nispet etmek, Allah'ın yaratması anlamında, icat anlamında, sıfırdan yaratma anlamında, kim Allah'a yaratma nispet ettiği anlamında, e, kula bir yaratma nispet ederse, o zaman yaratmada benzeşme söz konusu olur. Çünkü fiilin bundan başka bir yönü yoktur. Kabe'nin dediği ile, yani yön farklılığı sebebiyle, Allah'ın fiiliyle, kurum fiili benzeşmez ifadesiyle benzeşmenin ortadan kaldırılması mümkün olsaydı bu farklılığı ispatlamaya gerek kalmazdı. Yani şu net yokluktan varlığa çıkartmak, yokken var etmek, icat etmek anlamında Allah için kullanılır. İnsan için de bu anlamda kullanılıyorsa bir yaratma da benzeşme söz konusu olur. Kullanmamak gerekir. Mutezirenin bu anlamda kullanması benzeşme gerektirir. Kullanmamak gerekir. Kim kula fiili Allah'a nispet ettiği gibi yani yoktan yaratma tarzında nispet ederse Allah'ın yaratması gibi bir yaratma söz etmiş, bundan söz etmiş olur. Çünkü fiilin bundan başka bir yönü yoktur. Kâbir dediği ile yani yön farklılığı sebebiyle Allah'ın fiili ile kulun fiili benzeşmez ifadesiyle benzeşmenin ortadan kaldırılması mümkün olsaydı bu farklılığı ispatlamaya gerek kalmazdı. Zira muhattaz ile bu farklılığı ispatlamak isteseydi insanın fiili Allah'ın fiili gibi değildir. Çünkü sizin fiiliniz yapıp etme ve çabalama ile olmaktadır. Derlerdi ki bu da bir tür hayaldir. Bura önemli. Bura güzel bir tespit. Şimdi e, Allah'ın fiili dediğimiz anda yokluktan varlığa çıkartma, yaratma yani icat etmeyi kastediyoruz. Mu'tezerine de insan kötü fiillerini kendi icat eder, kendi yaratır anlamında, o anlamda kullanıyor. Eğer bu anlamda kullanmıyorlarsa, yani yaratma fiilini yokluktan varlığa çıkartma, Allah için kullanıldığı anlamda kullanılmıyorlarsa şöyle söylemeleri gerekirdi. İnsanın fiili Allah'ın fiili gibi değildir. Çünkü sizin fiiliniz yapıp etme çapalama ile olmaktadır demeleri gerekirdi. Ama bu, bu yok eserlerinde, kitaplarında öyle bir şey söylemelerini beklemek bir hayal. Ne deselerdi? Yani Allah yoktan yaratır, insan kendi fiilleri yapar ama bu fiili yoktan yaratma anlamında değil deselerdi tartışma bitecekti. Ama bu şekilde bir sınırlandırma yapmıyorlar. Sonra Allah Teala yukarıdaki ayeti devam ettirmiş ve yaratmanın başkadan Nispet edilme imkanını Allah her şeyin yaratıcısıdır ifadesiyle ortada kaldırmıştır. Dolayısıyla Allah her şeyin yaratıcısıdır ayetiyle kendisinin dışında birine yaratıcı sıfatı yoktan var etme sıfatı eyleme fiil verilmesini yasaklamıştır. Böylece herkes şunu bilecektir ki, Birisi birine bir şeyi onu yarattığını söyleyerek nispet edecek olsa bunu yapamaz. Zira o kişi de kendisini bir başkasının o şeyle ilgili olarak yönetmesini gerektiren zorunluluklar ve ihtiyaçlar mevcuttur. Yani bir kişi ben şunu yoktan yarattım dese bunu diyemez çünkü yoktan yaratmayla ilgili olması gereken yeterlilikler o kişi de yoktur. Aziz ve celil olan Allah Şöyle buyurmuştur, aksi takdirde her Tanrı'na kendi yarattığını alıp götürürdü. Eğer e, yoktan varlığa çıkartma anlamında bir il yaratma evrende Allah'ın dışında olsaydı, o zaman her yoktan yaratan kendi yoktan yarattığını alır bir kenara çekilirdi. Bu takdirde, yani herkes kendi fiilinin yaratıcısı olduğu takdirde, herkesi Allah Teala'nın yaratmayla nitelendiği anlam, yani yoktan yaratma nispet edilir. Ve kendisinden varlığa geleni alıp götürürdü. Bu da her biri yarattığını alıp götüren başka ilahların varlığını kabul etmek anlamına gelir. Dolayısıyla genel ifadeye sadık kalmak gerekir. Allah her şeyi yaratır sanır. Bunu Allah kötü fiilleri yaratmaz. Kötü fiilleri insan kendisi yaratır diye hassetmek mümkün değil. Matür diye akışına göre. Kullarda varlıktan başka Allah'tan gelen bir şey yoktur. Kullarda varlıktan başka, yani var olmaları, hayat bulmaları, hayatlarını sürdürmeleri, bütün bunlardan başka Allah'tan gelen bir şey yoktur. O da olduğu gibi ortada durmaktadır. Olduğu gibi ortada durmaktadır. Nasıl? İnsanın cevheri var, arazı var, hareketi var, şüpünü var, durması var. Tüm bunlar arazlar değişmekte. Değişen şeyler bir muhtisi olduğunu gösterir. O muhtisin bir olduğunu gösterir. Dolayısıyla insanın kendi dudağı, dili bunu söylemese de benliği yaratılmış olduğunu haykırır. E, dolayısıyla bu ortada durmaktadır. Kullarda varlıktan başka Allah'tan gelen bir şey yoktur. O da olduğu gibi ortadadır, müşahede edilmektedir. Bu durumda tam bir benzeşmeye sebep olacak daha ne kaldı ki? Yani insan kendisi yaratılmışsa, o yaratılmış şey nasıl Allah gibi yoktan yaratma iddiasında bulunabilir ki? Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Sonra Müslümanların benimsediği ilkelerden biri, Allah'tan yaratıklara benzeme özelliğini nefretmektir. Bu kenara iyi koydum, yani ilke. Bu daha önce de birkaç yerde geçti. Müamma diye anlattığı, savunduğu görüşün, Müslümanların e, çoğunluğu tarafından benimselmesini, yani icmai, bir anlamda icmahi yani mütevatir haberi, nesilden nesile aktarılan mütevatir haberi e, sahih bilgi kaynaklarından kabul ettiği için, akıl gibi, duyular gibi, mütevatir haberi de bilgi kaynaklarından kabul ettiği için yeri geldikçe buna atıfta bulunuyor. Buna göre Müslümanlar... E, nesilelerin nesiline nesile, e, ilkeler aktarmışlardır. Kültürel olarak, mütevatır olarak benimsedikleri ilkeler aktarmışlardır. O Müslümanların benimsediği ilkelerden bir tanesi de Allah yaratıklara benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Bu ilkedir. Çünkü e, benzeşmenin e, gerçekleştiği yönden diğerinin yani Allah'ın benzediği şeyin hadis olması sebebiyle Allah'ın da hadis olması gerekir. Allah bir şeye benzemiş olsa Benzeri şey yani evrendeki herhangi bir cisim hadis olduğu için haşa Allah'ın da hadis olması gerekeceği için benzeşme mümkün, mümkün değildir. Allah ile yaratıklar arasında hadislik yönünden bir benzeşme olmasaydı hadisliği gerekmesi yönünden bu benzeşme nefiy edilmezdi. E, cisimlerdeki hadis yönler cisimlerin hadisliğinin delilidir. Yani, cisimlerde şuraya atıf yaparsak da Allah varlıktan başka, Allah'tan gelen bir şey yoktur, o da olduğu gibi ortadadır. Yani var olması, cevheri aradı hareketli, sonra yaratıldığını gösterir. Bunlar hadislik göründür, yaratılmış olduğunu belirten yöndür. Cisimlerdeki, her bir nesne cisim varlıktaki hadis yönler, cisimlerin de hadis olduğunun, yaratılmış olduğunu, sonra yaratıldığının delilleridir. Cisimlerin hadisliği ise yaratıcı muhtesin delilidir. Hadislik varsa, cisimlerin hadisliği bir muhtesi gerektirir, o yaratıcı da muhtistir, muhtistir. Bütün bunlar da bezleşme delilleridir. Ben burayı yönleri, e, Arapçıda mütercim, Arapça sadık, metne sadık kaldığı için yön diye çevirmiş ama ben burayı e, akışa göre, kendime göre düzelttim, delildir diye. Çünkü akşa bakarsanız burada e, o dusk delilini anlatıyor. Bütün bunlar da bezleşme delilleridir, değişim delilleridir, değişme delilidir, değişik delilidir. delilidir diyebiliriz. E, Kabe'nin, yani nedir kastedilen? E, cisimlerde hadislik özellikleri var. Hadislik özellikleri cisimlerin e, hadis olduğunu gösterir. E, Hadislikte bir yaratıcıyı gösterir, muhtisi gösterir. İşte bu da bezleşme veya hudus delilidir. E, Kabe'nin burunla varlığa getirme sebebiyle Allah ile insan arasında bezleşme doğmaz. Sözü anlamsızdır. Erkeabi'nin yani bununla yani Allah'ın iyilikleri yaratması, insanın kötülükleri yaratmasıyla benzeşme doğmaz. Sözü anlamsızdır. Onun bu sözü bu onun bu sözü budur. Çünkü Kâbir'in mensup olduğu Mutezili öğretiye göre bir şeyin yaratılması o şeyle özdeştir. Yani bir şeyin yaratılması o şeyle özdeş. Yani yaratma ve yaratılan aynadır. Daha önce de geçmişti. Tekbir mükevven aynı mıdır? Tekbir mükevven ayrı mıdır? Maturdiye göre tekbir ezeli sıfattır. E, mükevven yaratılan e, mahluktur. İkisi farklıdır. Ama e, mutezile karşı tarafta hayır. E, tekbir mükevven aynıdır. Savunduğu için onların anlayışına göre e, benzeşme doğar. Allah da e, yaratıyorsa, insan da yaratıyorsa iki yaratma sebebiyle ikisi de özdeş hale gelmiş olur. Muhtazili öğreti bunu gerektirir. Şüphe yok ki yaratıklar içinde horluk, oyun eğme, ihtiyaçlar, ayıplar, şeytan, kötülük, fitne, bela, bozukluk, kötü koku, pislik, iğrençlik mevcuttur. Yaratılanlar içinde, evrendeki yaratılan şeyler içinde bunlar da vardır. İhtiyaç, ayıp, şeytan, fitne, bela, bozukluk, kötü koku, pislik, iğrençlik de mevcuttur. Bütün bu nitelikler ise Mu'tezile'ye göre şu öz geri gereği Allah Teala'nın fiilidir. Bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Tekbir mükeven aynıdır. Dolayısıyla Mu'tezile bu halleri onun yaratmasından nasıl uzaklaştırabilir? Diğer yandan Kâbi Allah'ın fiili lütuf ve ihsandır demiştir. İblis onlara göre Allah'ın yaratması ise ve onun fiili gerçekte lütuf ve ihsansa, şu halde iblis iyi ve güzeldir, hikmet ve doğrudur. Allah'ın fiili lütuf ve ihsandır. E, Allah'tan bundan başka fiil ortaya çıkmaz. Allah'ın fiili iyiliklerdir, lütuf ihsandır, kötülükleri insan yaratır. Eğer böyleyse ama iblis onlara göre Allah'ın yaratması ile ortaya çıkmıştır. Ayette açık olduğu için. O zaman onun fiili gerçekte lütuf ve ihsansa, İblis de açıkça yarattığı bunu kabul ediyorlarsa, şu halde iblise iyi ve güzeldir, hikmet ve doğrudur demek gerekir. Bütün bunlar çok çirkin sözlerdir. Ancak kastedilen anlamı açıklayan bağlantılarla kullanılabilir. Yani bunun ayrıntısını söyleyip izah edebilirsiniz. Yani İblis, iyi ve kötü insanları ortaya çıkması için bir vesile, bir imtihan vesilesidir. Sonucu itibariyle iyiye sebep olur gibi bir izah yapabilirsiniz ama İblisin kendisi iyidir dememeniz gerekir. Ama onlara göre e, tekme mükemmel aynıdır. Allah iblisi yarattıysa, Allah'ın yaratması da iyi ise Allah kötülüğü yaratmazsa, iblis otomatik olarak zatı gereği iyidir anlamı çıkıyor. Bütün bunlar çok çeşitli sözlerdir. Ancak kastedilen anlamı açıklayan, bahsettiğim gibi e, sonuç itibariyle iyi ve kötü insanların İmtihanında bir araçsa sonuç itibariyle iyidir gibi bir açıklama yapılmadan direkt zatı iyidir deniyorsa profen. kabine söylediği de bunun gibidir ve bu yönden kul ile Allah'ın fiili arasında benzeşmeyi ortadan kaldırılmaz. Şimdi şurada önemli, dikkatli ilerleyelim. Birçok konuda tekvim mükemmel aynıdır iddiasına karşı çıkıyor matur değil. Bundan dolayı herhangi bir yerde tekvim diye bir sıfat müstakil sıfat vardır demese bile maturidiye, sık bu ifadeler bile tekbirini kabul ettiğini, tekbiri de mükevvelerden ayrı gördüğünü bilmemizi sağlıyor. tekbin görüşünü çıkarttığımız anda maturidi kiram sisteminde sadece sıfatlar çökmüyor, buradaki kaderle ilgili konularda da sıkıntı ortaya çıkabilir. O yüzden tekbir meselesi ki tekbir mükevveler ayrıdır meselesi, maturidi kiram açısından temel ilkelerden bir Ehli sünnetin fiillerde kul ile Allah arasında benzeşmeyi kabul ederken yaratmada bu benzerlikten kaçınmasına şaşırmasına gelince. E, Ehli sünnetin fiillerde kul ile Allah arasında benzeşmeyi kabul ederken yaratmada bu benzerlikten kaçınmasına şaşırmasına gelince. Ehli sünnete göre Allah fiilde diye Benzerlik ve farklılık ancak birden fazla birey arasında gerçekleşir. Allah yüce yaratıcı olarak eşsizdir, fiilleri de eşsizdir. İkinci bir tanrı olmayacağı için benzeşme düşünülemez. Bunun esası şu ki biz kulun fiilinin alemin genel yapısı ve işleyici yönünden Allah'a ait olduğunu gözlemliyoruz. Biz kulun fiilinin alemin genel yapısı ve işleyici yönünden, yani alemdeki her şey yaratıldığı, insanda alemden bir parça olması sebebiyle, insanda yaratılmış olmasının sebebiyle, Alemdeki yaratılmayı nasıl gözlemliyorsak e, insanın fiilinin yaratılmasını da benzer şekilde gözlemliyoruz. Şu halde bütün alemin yaratıcısı birdir. Bu fiiller bu yön dışında bir yön itibariyle kula nispet edilir. Yani alemdeki her şey yaratıcısı Allahsa e, nasıl ağaç kuş taşı yaratıcısı Allahsa ise alemdeki insan yaratıcısı Allah'tır. Şu halde alemin yaratıcısı birdir. Ve Yaratma dışında, yokluktan varlığa getirme dışında e, fiiller insan nispet edilir. Ama insan fiili yaratıyor, kendini icat ediyor anlamında Allah için kullanılır, insana nispet edilemez. Sonra Kâbî-i Hasmân'ın yani ehri Sünnet'in öğretisine şöyle karşı çıkar. Hareket eden, iki kamaşın ucuna bakan kimse, Allah'ın hareket ettirdiği kamış ile bir başkasının hareket ettirdiği kamışı ayırt edemez. Şu halde iki kamışın belleştiği sabit olmuştur. Kabe iki kamışı ayırt etmenin sebebi araştırmakla yapılması gerektiğini iddia etmiştir. Burada bu ilginç. Yani uzaktan baktığınız yol kenarında, e, su kenarında iki tane kamış sallanıyor. Birisinin bir çocuk sallıyor diyelim, birisinin başka sebeple sallanıyor. Kabe'yi şöyle itiraz ediyor. Bunlardan uzakta bakan kitçi sadece uçtaki sallanan kamışı gördüğü zaman oradan e, hangisini Allah hakaret ettiriyor, hangisini başkası hareket ettiriyor anlayamaz diye söylüyor. Şeyh Allah buna rahmet eylesin matur şöyle demiştir. Kabiye şöyle denir. Belki de bir melek, bir şeytan ya da bir yeraltı canlısı kamışı savunuyordur. Ben canavar canlı diye çevirdim. Dağ hafifle geçiyor. Yani bunu canlı kastediliyor. Ee, Kabe'ye şöyle söylenir. Belki de bir melek, bir şeytan ya da bir yer altta canlısı kamışı sallıyordur. E, kamışın hareketinin fail sebebi ne olursa olsun kamışın hareket ettiğini gören kimse o fail sebepler hareketle bilmediği bir yaratığa değil gerçekten Allah'a ulaşır. Şimdi e, ben burada çizdiğim kısımlar e, mütercim Arapça metne sadık kaldığı kısımlar Arapça ne varsa onu yazmış. Ama ben burada kendimce e, üzerinden çizdim akışa göre şöyle anlama. Şimdi kamışın sallandığı bunu bakıyoruz. Bunu ister bir melek ister bir rüzgar ister yeraltı canavar sallanmış olsun. Buna bakıldığı zaman e, bakan kişi. Faidini anlayamasa da, ama Allah'a ulaşır. Çünkü e, bir yerde bir hareket varsa, bir araz varsa, bir değişiklik varsa onun sonradan ortaya çıktığı, yani yukarıdaki mutlis devrinin habis olduğu, bu habis bir mutlisi olduğu anlaşılır. Dolayısıyla o e, kavuşun sallanma hareketi de varsa, hareketin olduğu yerde değişmez. Değişmenin olduğu yerde bir e, mutlisi gerekir. Allah'ın varlığını anlarız. Faile anlayamazsak da Allah'ın varlığını anlarız. Kabiye böyle sessiz, Kabiye böyle söyledi ki, mutezileye göre Allah'ın kendi yarattığını alıp götürmeye yetmediğini bilsin. Benzeşmenin yoğunluğu sebebiyle kendi nefsi yönünden Allah'ı bilmenin imkanı olmadığını bilsin. Yani biz e, Allah'ın e, ikinci bir aşı Allah olmadığı için e, zafiyaçtan ayrıntıyı bilebiliriz. Ama Allah'ın varlığını bilebiliriz. Dolayısıyla nefsi yönünden Allah'ı bilmenin nefs açısından Ayşe, Mahir diyelim. Ayrıca bilme imkanımız yoktur ama Allah'ın zatını bilme, var olduğunu bilme imkanımız vardır. Kavi'ye göre Allah'a ait olan fiil bağlamında fiilin faiz sebebi belirgin değildir. Kavi'ye göre Allah'a ait olan fiil bağlamında fiilin sebebi belirgin değildir. Çünkü onun gördüğünden başkası yoktur. Dolayısıyla Allah'ı nasıl bilecek? Şimdi, e, örnek şu, iki tanış sallanıyordu, e, Kabe diyor ki, onu Bu nereden bilirsin? E, Maturcu ise şöyle söylüyor, bir yerde bir fiil, bir hareket varsa, failini görmezek de Allah'ın varlığı anlarsın. Dolayısıyla Allah'ın varlığı biliriz. Eğer Kâbe'nin iddia ettiği gibi, e, failin Allah olduğu belli değilse, o, o zaman sadece gördüğü şeyi de başkasına kabul etmeyi anlamak gelir. O zaman Allah'ı nasıl bilecek? Allah'ın var olduğunu nasıl ispatlayacak? Kâbi devamında şöyle söyler. Bu şahit de bulunan kimse gibidir. E, belki de o kadim ile hadise ayıp edemez. Zira o uygun yönler bakmamaktadır. Aynısı iki tanış örneği hakkında da geçerlidir. Fakih şöyle demiştir. Bu iki örnek iki yönden Kâbi'nin aleyhinedir. Yani yukarıdaki tanış meselesi. E, sallanması, faidinin kim olduğunu bilmek, bilmek meselesi Kabe'nin aleyhinedir. Yani iki yönden nedir Bir, kamış örneğinde kamışı sallayan faiz sebebe ulaşmadan ve onu gerçekte bilmenin imkanı yoktur. Ayrıca gördüğümüz şeyden yani kamışın sallanmasından başka Allah'a ait bir şey yoktur ki onunla Allah bilirse. Dolayısıyla bu örneğin bir anlamı yoktur. Evet, sallanan şey e, alt tarafta e, canlı mı sallıyor, çocuk mu sallıyor, onu göremiyorsa Görmediğimiz için faili bilme imkanı yok. Ama hareket sebebiyle değişme var. Değişme sebebiyle muhtiz gerekir, muhtiz Allah'tır diye Allah'a bilme imkanımız var. Bu yoktur diyorsa muhtize kendi tevhid ehli diyor kendisini Allah'ın ruhadanı savunuyor. Kendi kendileri içerisindir olurlar. İki, kâfirin itirazda bulunduğu ikinci örneğin yani şahit de istiklalde bulunarak kadim ile haris ayırt etmeye çalışan ama bunda başardığı olarak kimse örneğinin tek bir göl üzere olması mümkün değildir. Bu örnek hadislik ve kademlik özelliğinin ileride bulunan kimsenin bakmadığı ve kafil olduğu bir yerde olduğuna ve onun oradaki delalet noktasını göremediğine dairdir. Burası önemli. Ee, bu örnek verilen örnek hadislik ve kademlik özelliğinin istiflerde bulunan kimsenin bakmadığı ve kafil olduğu bir yerde olduğuna ve onun oradaki delalet noktasını göremediğine dairdir. Yani e, sallanan şeye baktığımız anda orada biz hadisliği görürüz. Her şey, onun benzeri her şey, hadis özelliği taşınmaktadır Hadisler kendi kendilerine fiilde, varlıkta bulunamayacaklar için o hadisi kadim birinin varlığa getirmesi gerekir. Dolayısıyla hadise bakarak biz kadimin olduğunu anlarız. Bunu yapabilmemiz için de e, doğru yere bakmak gerekir. Eğer doğru yere bakmazsa o hadiste kadimi göremez. Örneğe gelirsek, Kabe'yi nereye baktı? Sallanan kamışa baktı. E, faili göremedik. Göremediği için faili bilemeyiz dedi. Oysa muhakkudu sallanan kamışa baktı. O kamışın hadis özellikleri var. E, bu bir muftesi gerektirir. Muftesi tek olması gerektirir. Allah'ın varlığına ulaştı. Bu noktada da eleştiriyor. Eğer bakılan şeyde hadislik ve kadimlik yönünü istiklalde Bilmiyorsa, bundan da kişi o zaman delalet noktasını göremediği için hataya düşer. Doğru noktaya bakması, doğru şekilde ilerlemesi gerekir. E, Muhakkabı günler yerine baktı. Hareket varsa hadislik alamettir. Hadis ise o hadislere yaratan bir muhtemelik vardır. Bizim kastettiğimiz kamış örneğinde ise Allah'ın fiili ile kolun fiili edecek bir veri yoktur. Başka, varsa başka bir örnekte ve bağlamı da vardır. Şu halde kulun fiili ile Allah'ın fiilinin kendilerinin benzer olduğu, yoksa kişi onlara yeterince araştırmadığı için onları öyle sanıyor olmadıklara sabit olmuştur. Bizim bahsettiğimiz kamış örneğinde ise Allah'ın fiili ile kulun fiilini ayırt edecek bir veri yoktur. Varsa başka bir örnekte ve bağlamda vardır. Şu halde kulun fiili ile Allah'ın fiillerinin bir kendilerinin benzer olduğu sabit olmuştur. Buranın Arapçasına bir bakmak gerekir. Ee, tekrar peki e, tapur olum 320 de işaret koydum. Niye işaret koydum? E, çünkü yöntem açısından e, Allah'ın fiili yok. Varlığa çıkartmak insanın fiili ise kazanmak farklı. E, bu metinde ise Kulun fiiliyle Allah'ın fiilinin kendilerine benzer olduğu, sabit olmuştur diyor. E, Bense burayı e, sabit, benzer değildir. Sonucu bir şekilde anlıyorum. E, Siyah kısım okuyuşa uyuyor. Dolayısıyla buranın bir harapçasına bakmakta fayda var. E, tekrarlayalım. Allah'ın fiili yoktan varlığa çıkartmaktır. Onun dışında kimse de bu fiil yoktur. Dolayısıyla bu anlamda insanın fiili Allah'ın fiiline benzerdir denemez. Sonra Kâbi itirazını şöyle sürdürmüştür. Bu kısım fakih, bu Hanif'e diye başlamasaydı, Maftûd'e diye başlamasaydı, şu kısma Kâbiyi atfedebilirdik. Ama bu paragraf akışı Maftûd olduğu için, şu kısma Allah'ın fiili ile insanın fiili benzer değildir diye anladım. Sonra Kâbi itirazını şöyle sürdürmüştür. Nazar ve istidlal aracılığıyla. Kazanılmış fiil, öyle olmayan fiilden, yani Allah'a ait fiilden ait edilebilir mi? Nazar ve istiblert yaparak, akıl kullanarak kazanılmış fiil, yani mütesebbih insanın fiili, gayret ederek yaptığı bir fiil, öyle olmayan fiilden, yani Allah'ın fiiline ait edilebilir mi? Aklı Allah'a ait edilebilir mi? İnsanın fiiliyle, fiili ile Allah'ın fiili akılla düşünerek ayırt edilebilir mi? Şey söylemiştir. Bu itiraz şöyledir. Kazanılmış fiil, öyle olmayan fiile hiçbirinin hakikati bilinmeyecek şekilde belirlerse, ikisinin de yaratılmış olduğu bu sebeple sabit olur. Sonra, burada yapılan istiklal, kulun kazanılmış fiili tespit etmek için değil, Allah'ın yaratıkları içinde bildirmediği fiili tespit etmek için yapılmaktadır. Ben Allah'a ait olanı Allah'tan nefret etmiyorum. Allah'a ait olmayan Allah'a nispet etmiyorum. Ve onun adına yaran uydurmuyorum ki bu küfürdür. Muhtezilerin öğretisine göre ise, anlayışına göre ise Allah'a ait olanı bilmenin yolu yoktur. Dolayısıyla kişi ebediyen şüphe üzere kalır ve o bilgiye ulaşamaz. Yani soru neydi? Akılla, e, kazanılmış fiille Allah'ın fiil ait edilebilir mi? Muhtizli anlayışına göre Allah'a ait olanı bilmenin yolu yoktur. Dolayısıyla kişiyi ebediyen şüphe üzere kalır. Bu muhtesef fiili mi, ezeli fiil mi? Ve o bilgiye ulaşamaz. Bu da Allah'ın kendisiyle birlikte bir başka ilah olmasının nefketmesinin anlamıdır. İtizal evli, muhtezirli, Allah'tan başka ilahı, sefifçe ve bilgisizce var kabul etmiştir. Buna onun şu beyanında işaret edilmiştir. Bu durumda her ilah kendi yarattığını alıp götürüldü. Başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Şu 50, e, bu mütercimin açıklaması, mütercim belirtmiş. 50 ile ilgili? Şu kısımla ilgili. E, ben burayı nasıl anladım? Yani akışa göre. Allah'ın fiil yokluğundan varlığa çıkartmak, insanın fiili kazanmak ikisi fiil açısından benzemez. Metinde sabit olmuştur diyor, sabit olmamıştır bana göre. Mülteccim aşağı bir açıklama yapmış, burada mağduricinin argümanını şu şekilde özetleyebiliriz. Kabe yukarıda, fiili ile Allah'ın fiilinin öz özü itibariyle açık olduğunu, dolayısıyla bu ayrımı yapmak için, yaratmak kesip ayrımına gerek olmadığını söylemişti. Mahfirde ise bu ayrımın açık olmadığını bilakis öz itibariyle iki fiilin benzer olduğunu söylemişti. Bu yüzden burada Kabe'nin sallanan iki kamış ve şahitlerinde bulunan kimse örneklerini, onun aleyhine işlediğini söylemektedir. Buraya tekrar arkasından bakmakta fayda var yani. Sonra Kabe'nin sözü şu noktaya varır. Hareketin kendisiyle hareketten yola çıkarak hareketin yaratılmış olduğu bilmemez hareketin kendisi, hareketin zatı incelenerek, e, hareketin yaratılmış olduğu bilinemez. Kabe'nin söylediği buna varır. Dolayısıyla bu kural, yani hareketin kendisini incelenerek hareketin yaratılmış olduğunu anlayamayız. Bu kural, birleştirme ve ayırma gibi bütün arazilerde gerekli olur. Yani birleşme ve ayırmadan hareketle birleştirme ayırma yaratılmış olduğunu bilinemez. Ve sonuçta bunların hiçbirinde Allah'ın hat yaratmasına delilik kalmaz. Bu önemli. Kabe'yi eleştirir şu. Sizin dediğiniz görüşleri kabul etsek Hareketten hareketle hareketin yaratılmış olduğunu ispatlayamayız. Aynı şekilde diğer arazlarda da aynı şey geçerli olur. Yani birleşme durumuna bakıp birleştirenin varlığını anlayamayız. Ayrılma olayına bakıp ayıranı anlayamayız. Birleşme, ayrılma arazilerin olduğu aleme bakıp, bunu yaratan birinin olduğu anlayamayız. Sonuçta eğer böyleyse, Allah'ın yaratmasının, yani kudusunun derili kalmaz. Sonra araziler olmadan cevherleri bilmeye imkan yoktur. Bu da önemli. Bu maatödenin ilk isterseniz, kenara işaretleyebiliriz. Ayin olarak kullanıyor cevher yerine. Burada kastediler cevher, yani gözde görünmeyen atomu kastetmiyor. E, cisim kastediyor. Biz cisimleri arazlarla görürüz. Yoksa araz olmadan, yani rengi, kokusu, eni, boyu, boyutu, üç boyut olmadan biz onun e, cevher kısmını bilme imkanımız yoktur. En küçük yapı taşını bilme imkanımız yoktur. Bu durumda, yani sadece arazları görürüz. Arazlar dışındaki o en küçük maddeyi görme imkanımız yoktur. Bu durumda Allah, cevherler onları hiç yaratmadan var oldukları için sanki yaratmasına hiç delil ikame etmemiştir. Bu durumda şöyle demek gerekir. Yani e, dehrilerin kabul ettiği gibi yani Allah cevherleri yaratmadı. Dolayısıyla e, sanki yaratma bunları kendi varlığına delil kılmadı demek gerekir. Bu da şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir sözdür. Tekrarlayalım. Şimdi araziler olmadan en küçük yapıdaşını görme imkanımız yok, cisimleri arazilerle görüyoruz. Bu durumda dehliler şöyle diyebilir, yani muhtezenin hareketlerine çıkarak hareket ettiren yaratılmışlık anlaşılmaz. Bunu kabul edersek, cisimleri arazilerden dolayı anlıyorsak o zaman cevherleri anlayamıyoruz, o zaman dehliler dediği gibi ce, cevherler yaratılmamıştır e, demek gerekir. Bu da şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir sözdür. Belki şeytanın dostlarından biri ona itaat ederek bu mertebeye ancak ulaşabilir. Allah bizi böyle bir şeyden korumasını dileriz. Tartışma buraya nereden geldi? Yukarıdaki örnekten geldi. Şu kamuş örneğinden. Yani ne demişti? E, kamuş hareket ediyor. E, Birisinin çocuk hareket dedi diyelim. Birisinin başka şey. Görmediğimiz anda bunun hareketlerini anlayamayız. Hak edemeyiz demişti. Mağdurdu ise farklı bir şeye dikkat etti. Daire göremeyiz ama Allah'ın varlığına olarak hareketten hareket ettirdiği anlarız. Buradan ilerledi. Konuyu nereye getirdi? Âlemdeki hareketten yola çıkıp yaratılmış olduğunu anlayamıyorsak bu göre. O zaman hiçbir arazdan yola çıkarak alemin yaratılmışlığını da anlayamayız. O zaman sadece arazları kabul etmemiz gerekir cevheri hiç göremeyeceğimiz, ispatlayamayacağımız için cevherleri o zaman Allah yaratmadı dememiz gerekir. Ki dediği gibi. O zaman e, bu da şeyden diyeceği bir sözdür. E, Allah bizi böyle bir şeyi söylemekte korusun. Kabe'nin öğretisine göre bir şey Allah'a deralet etmez. Genel yufaydaki kamşu örneği, kamşunun hareketlerini göremeyiz deniyormuştu. Orayı atren, Kabe'nin öğretisine göre bir şey, herhangi bir varlık, Allah'a delalet etmez. Bilakis o şeyin sebep bilinirse kamışı sallaya fail bilinirse isimler de kendileriyle Allah'ı bilme özelliğinin olmadığına delalet eder. Bir de Kâbe şöyle demiştir. Ehl-i sünnetin üzerinde ittifak ettiği önemli şeylerden biri cismin yaratılmışlığının delilinin hadisliği olmasıdır. Sonradan var olmasıdır. Bu doğru. Bu i̇lke, ehl-i sünnetin ilkesi. Cisimlerin yaratılmış olduğunun delili hadislik Durumunun olması, hadislikten dolayı muhtisi olduğunu, ve bir olduğunu anlıyoruz. Evet, bu Ehl-i Sünnet'in ilkesi. Kâbî Buraya Atfen demiştir ki, Ehl-i Sünnet'in üzerinde ittifak ettiği önemli şeylerden biri, cismin yaratılmışlığının delili hadis olmasıdır. Benzer şekilde onlara göre, yani Ehl-i Sünnet'i kastediyor, her sonradan var edilen şey yaratılmışlar getirir. Her sonradan var edilen şey, yaratılmış olduğu sonucuna götürür. Kâbî buna sonradan var olmanın yaratılmışlığı gerektirmesine dair delil istemiş ve bu isteğeri bir insanın yaratma kavramını bilmeksizin sonradan var olana bilmesiyle desteklemiştir. Hakî şöyle demiştir, şöyle diyelim, e, Tevhid ehli, alemin hadisliğinden ve muhtisinden, sonradan var olduğundan ve onu sonradan var edenden bahsetmiş, hiç kimse de çıkıp ayrıca alemin yaratılmış olduğunu ve yaratıcısı olduğunu söyleme ihtiyaç hissetmemiştir. Burada ölümlü, tevhid ehli, yani tevhide inananlar, alem hadisdir, alemin bir muhtisi vardır demişlerdir. Hadisliğe ve muhtise uğru yapmışlar, bunu ispatlamaya çalışmışlar, izah etmişlerdir. Hiç kimse de çıkıp ayrıca alemin yaratılmış olduğunu ve yaratıcısı olduğunu Söyleme ihtiyaç hissetmemiştir. Yani alem mahluktur, onun halıfı vardır. Ayrıca deme ihtiyaç hissetmemişlerdir. Hulus'a ve muhtisine vurgu yapmaları yeterli olmuştur. Tehid ehli alemin hadisliğini, alemin yaratılmışlığını ispat için yeterli görmese ve hadisliğin süburdunu yaratılmışlığı konusunda ikna edici bir delil olarak kabul etmeseydi onun gibi yaratır, da. Diye herkesin ona ihtiyacı vardır ki bu da imkansızdır. Tevhidli alemin hadisle yaratılmış olduğu konusunda hudusar ve mutlusu olmasını yeterli görmüşler islatımsızında. E, Kâbi Kur'an'ın sureler ve ayetlere bölünmüş ve parçalara ayrılmış olmasına yaratılmış olmasına delil getirmiştir. Burada önemli e, başka bir konuya geçti. Alimdeki hudus hareket, cevher, araz, parçalanma, birleşme bu tür parçaları durumlar, hareketler ve hudus belirtisi ve muhtesi olduğunu gösteriyor. Ee, Kabe, Kur'an'ın surelere, ayetlere, cüzdülere, hizlere bölünmüş ve parçalara ayrılmış olmasına, yaratılmış olmasına delil getirmiştir. Şu halde aynısı bütün aralıklarda söz konusudur. Dolayısıyla onlar hakkında da aynı mülkün verilmeli ve yaratılmış oldukları söylemelidir Burada Batu'yu de bunu kullanıyor. Yani Kur'an yaratılmıştır diye söylüyorsunuz. Niye? Ayetlere, cüzdere, hizdlere bölündü, Parçalı bundan dolayı yaratılmıştır. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Alem daha çok parçalı, daha çok cüzdere ayrılıyor. Cevherlere, araziler ayrılıyor. Alem içinde aynı şeyi söylemeniz gerekir. Dolayısıyla hudus muhtese götürür. Yukarıdaki kamış örneğin hareketle Sonra Kâbi, muhtezilerin lehine bir delil olarak şöyle söyler. Kâbi, muhtezilerin lehine bir delil olarak şöyle söyler mutezireyi destekleyen bir delil olarak ehl sünnet Allah'ın zararlı da olsa kötülük hastalıkları yaratmış olduğunu kabul eder. Peki ey sünni kelamcı bunu küfür hakkında için söylemiyorsun? Ve Allah küfürün yaratıcısı demiyorsun. Şimdi şöyle e, burada mühtericim parantez içinde ekleme yapmış ey sünni-i diye ve bunun üstünü Kendime göre, kendi metninde çizdim sebep şu, e, matürdi, imanın da de tüm insan fiillerinin yaratılmış olduğunu söylüyor. E, fiil Küfür fiili yaratılmadı diye belki selef grubundan olabilir ama genelde her şey yaratıldığını kabul ediyoruz. Bu açıdan e, Kabe'yi burada e, köşeye sıkıştırmaya çalışmış ama matürdi için veya matürdi kelamı veya eşyalet kelamı için bunu söylemesi çok tutarlı değil. Çünkü küfrün yaratıldığını, her şey yaratıldı. Her şeyin kapsamına iman da, küfür de, namaz da her şey giriyor diye küfrün yaratıldığını söylüyor. Dolayısıyla Ehl-i de Allah'ın zararlı da olsa kötülük hastalıkları yarattığını kabul ediyorsun. E, peki niçin e, Allah'ın küfrü yarattığını kabul etmiyorsun? Demesi çok tutarlı değil. O yüzden e, bunu... Bakmak gerekir. Yani kim kastettiğini. Sünni-i kastediyor? Bakmakta fayda var. Peki Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Kabe'nin sorduğu bu soruyu esasen bir kimse tartışmayı başlatmak için değil, bir karşı fikir olarak beyan eder. Tabii yani de bu duruma dikkat çekiyor. Yani Kabe böyle bir soruyla başlıyor. E, bu bir tartışmayı başlatmak için böyle bir giriş yapılmaz. Bir karşı fikir olarak bunu söyleyebilirsin. Bu şeylerin, yani hastalık ve kötülüklerin yaratıcısı olan Allah bu şeylerle isimlenmediği için, yaratıkların fiillerini yaratması sebebiyle, yaratıkların fiilleriyle isimlenmesi gerekmiştir. Şimdi bu kısım e, mütercimin tercümesi. Alttaki kısım da Bekir Toparalı hocanın tercümesi. Arapça metne bakınca ben siyak akış gereği, Bekir Tıpıroğlu Hoca'nın bu kısmı çevirisini tercih ettim, kendim ettim de. Bu kısmı okuyalım şimdi Bekir Tıpıroğlu Hoca'dan. Ee, eğer muhteziyle birinci şıkla hudus yetnik ikincisine ihtiyaç duymasalar ve hudusu yaratmanın mevcudiyeti için bir delil olarak sayısalar, ehli tevkidin yaptığı gibi yaparlardı. Çünkü her varlığın halika ihtiyacı var bu ihtiyacın başkası tarafından karşılanması mümkün değildir. Tekrar okuyorum. Eğer muhteci ve bilimci şıkla hudusiyetini, yani hudus delilini kabul edip, e, hareketin e, hudusla hudusun etkisi götürülmesini kabul edip, bununla yetinip ikilmesini kendi görüşlerine e, ileri sürmeselerdi, ihtiyaç duymasalardı ve hudusu yaratmanın mevcudiyeti için bir delil olarak saysalardı, hudus olması yaratılmasıdır. İnsanın fiili de hareket, sükun, cehmet, arası içerir. İnsanın fiili de yaratılmıştır. Bunu kabul etselerdi, ehli tevhidin yaptığı gibi yaparlardı. Çünkü her varlığın halika ihtiyacı vardır. Ve bu ihtiyacın başkası tarafından karşılanması mümkün değildir. Parantez üstündeki kısma müpercih kısmı, kısmı yani ben bu kısma terbiye ettim Bekir Topal Hoca'nın metninde. Ee, bu yani yaratma. Gerçekte Allah'tan başkasının kendisinde fiilinin bulunmadığı bir türdür. Yaratma fiili, hakiki anlamda Allah'tan başkasının kendisinde fiilin bulunmadığı türdür. Yokluktan varlığa çıkartmak Allah'tan başkasında yoktur. Oysa kötülük fiillerinde başkasının yani insanın fiili vardır. Yani hırsızlık, adamı bilmem, cinayet. Yani oralarda bir yön var, kötülük yönü var. Oysa yokluktan varlığa çıkartmak Allah'a mahsur. Kâvi buna şöyle cevap vermiştir. Bu, hastalık ve kötülük şeyler hikmet açısından bakıldığında kötülük değildir. Yani hastalık ve kötü gibi görünen şeyler hikmet açısından bakıldığında kötülük değildir. Bilakis, tövbeyi hatırlatması ve günahdan alıkoyması sebebiyle rahmettir. İki, küfür ise hiçbir yönden hikmet değildir. Bunu niye kullanıyor Kâvi? Şimdi hastalık, kötülük, e, bunlar hikmet içerir, hikmet bir şekilde senin düşünmesine, e, ibret almasına sebep olur. Bu açıdan hikmet içerir için kötülük demesek de olur. Ama küfür e, her haliyle hikmetten uzaktır. İnsan inkar ediyor, yani kafir oluyor. Yani i̇nsanın inkar etmesi fiilinde mi Allah yaratıyor? Allah insanın inkar etmesi küfür fiilini yaratır mı? diye Kâbe'yi kullanıyor. Küfür ise hiçbir yönden hikmet değildir. Görmez misin ki küfrün bilimden olmaksızın yaratılması mümkün değil iken kötülüklerin yaratılması mümkündür. Sonuç ihtimaliyle Allah'ın kötülükleri yaratmadığı, insanın küfrü, kötü şeyleri yarattığı, kanaati Kâbe'yle savunduğu şey Buna karşı Ebu Mansur şöyle demiştir, misin Yukarıdaki sayılar şu birinci mesele. yani kötülüklerin Hikmetlerire yaratılması buna itiraz yok Evet ee, bizim kötü olarak gördüğümüz hastalıklarda sıkıntılarda hikmet açısından e, Allah'ın bir hedefi ibret vesilesi vardır burada itiraz yok e, Kabeiye küfür fiilinin çirkin ve kötü olarak yaratılması konusunda söylenir e, Burada da yani nasıl e, hastalıklarda görme alınırsa Küfür, fiilinin çekim ve kötü olarak yaratılması konusunda da bu söylenebilir. Çünkü küfür, onu fiili işleyen kimseye yaptığı işin vehametini hatırlatır. Yani küfürde de bir hikmet günü vardır. Nedir? Fiili işleyen kimseye yaptığı işin vehametinin ne kadar kötü olduğunu hatırlatır. Ve böylece kişi Allah'a kendisini ondan koruması için sığınır. Yani bazı insanlar da bunu gördüğü için Allah bizi küfürden koru diye dua eder, Allah'a sığınırlar. Buna küfür. Kişiye kendisinden meydana giren fiiller, hadisliğini hatırlatır ve onu de davet eder. Sonra Allah küfür aracılığıyla kişiye küfür fiilini işleyen kişinin sefifliğini ve günahkarlarını bildirir. Küfür aracılığıyla ona ismini ve sonlarını bildirir. Sonra ona yaratıcıya zarar veremeyeceğini bildirir. Dolayısıyla hastalıklar gibi durumlarda nasıl hikmeti varsa, Kâbî'nin söylediği gibi, Küfürde hiç hikmet yoktur, yüzde yüz kötüdür. Bu yüzden küfürü Allah yaratmaz iddiasına karşı. Hayır, küfürde de hikmet olabilir. Nelerdir? Burada birkaç madde saydı. Allah küfrü birinden olmaksızın yaratmaz sözü, ne dediğini anlamayan birinin sözüdür. Şurada üç madde saymıştı. Buradan Allah küfrü birinden olmaksızın yaratmaz sözü ne dediğini anlamayan birinin sözüdür, aksi takdirde küfür kulun fiilinin adıdır. Yani küfür dediğimiz şey fiilin adı. Allah'a iman ediyorsa küfür oluyor, kabul edin, kabul ediyorsa iman oluyor. Ne ticidir? Kulun fiilinin adı. Dolayısıyla kul olmadan küfür nasıl olur? Bu da hareket cismin ayrılıp uzaklaşmasıdır. Allah hareketi cisimsiz yaratmaz diye gibidir. Dolayısıyla e, küfrün Allah tarafından yaratılması bir hikmettir bütün araziler ve yaratıkların öldürülmesi de ona kıyas edilir yani araziler, değişimler hastalıklar e, sıkıntılar belalar tüm fiiller yaratıkların ölmesi hayat, Bunlar da aynı şekilde bir hikmet yönü vardır burada şimdi varlık açısından e, önemli tanımlar var mesela hareketin tanımı var hareket nedir çizmin ayrı uzaklaşmasıdır yani yer değişikmesi Harekettir. E, ve Allah hareketi cisimsiz yaratmaz. Diyene e, benzer yukarıdaki iddia. Dolayısıyla Allah küfür birinden olmaksızın yaratma sözü ne dediğini anlamayan bir mesulüdür. Küfür kulun fiilinin adıdır. Dolayısıyla kul olmadan küfür nasıl bağlı e, Sonra Allah'ın hastalıkları birinde veya biri için olmadan yaratması mümkün değildir. Sonra hastalıkların hikmetinin bulunması imkansız değildir. Benzer bir durum Kabe'nin zikrettiği küfür içinde geçerlidir. Yani Hastalıklarda da hikmet vardır, diğer şeylere de bir hikmet vardır. Benzer durum e, küfür o da bir, bir fiildir, onun da, da bir hikmet yönü vardır. Sonra Kabe şöyle diyerek kendi kendine itiraza bulunur. Arazıları yoktan varlığa çıkarmaya gücünüz yetiyorsa, aynı şeyi cisimlerde yapabilmeniz için mümkün değildir. Arazılara yoktan varlığa çıkartmak gücümüz yetiyorsa, aynı şeyi cisimlerde yapabilmeniz ne için mümkün değildir? Bu itirazı kendi kendine yapıyor. Niye? Eğer bize şöyle demişse, insan fiilini yaratabiliyorsunuz, e, bunu kabul ediyorsunuz. Eğer insan fiilini yaratıyorsa, yani arazılar fiil ne demek? Hareket, durmak, sükun. Yani arazılara yapıyorsa, insan yaratıyorsa, aynı şeyi, cisimleri yoktan varlığa çıkartmak için, isimlerde niye yapamıyoruz, denilmişse. Ebu Mahsun şöyle demişti, soru böyle değil, şöyle ifade edilmelidir. Bu ilginç, şimdi Kâbü kendi kendine soru sorup cevap veriyor eserinde, e, mağduride kelamı yaşadığında ilk razı bulunuyor. O soru öyle sorulmaz, şöyle sorulur. Cismin yaratılmasının anlamı yokluktan çıkması ve yok iken var olmasından ibarettir. Yaratmanın anlamı yokluktan çıkması, yok iken var olmasından ibarettir. Siz hareket, birleşme, ayrılma gibi arazilerin işlenmesinde kendinizi yaratmayla nitelendirdiniz. Ortada bir başkası yok iken cismi yaratmakla nitelenmek e, nasıl caiz olmaz? Tekrar okuyalım. Kabe'nin kendi kendine sorduğu soruya maturiliği. O soru öyle sorulmaz, böyle sorulur. Ne diyor Kabe? Bize şöyle itirazda bulunulursa. Diyor değil. öyle itirazda bulunmaz, şöyle itirazda bulunmuş. Cismin yaratılmasının anlamı yoktan çıkması yok iken var olması da ibarettir. Siz hareket, birleşme, ayrılma gibi arazların işlenmesinden kendinizi yaratmayla nitelendirdiniz. Biz bunları yaratıyoruz dediniz. Ortada bir başkası yok iken ismi yaratmakla nitelenmek e, sizin için yani insan için nasıl caiz olmaz? Eğer e, bunları yaratıyorsanız cismi de yoktan yaratmanız gerekir. E buna Kabe'yi fiil ile cevap vermiştir. En Sünnet'teki fiil teorisi, kesk teorisi fiil ile cevap vermiştir. Ancak bu cevap temelsizdir. Konu ne? Ee, siz insan fiilini yaratır derken yapma etmek gibi şeyleri insan yaratır diyorsunuz. İnsan fiilini yaratıyorsa arasılarda yoktan varlığa, isimlerini isimleri niye yaratılıyor? Kabe fiil ben yani kesip teorisine cevap vermiştir. Ancak bu temelsizdir. Çünkü biz fiilimizde cismin varlık ve varlığa gelme yönüne, yani yaratma ve yoktan var edilme anlamına sahip olduğumuzu söylemiyoruz. Önemli. Yani Ehl-i Sünnet tarafı eşariler veya mağdurciler, kesip fiil teröristin, insan fiilini yapar derken, o fiille cismin veya hareketin yokluktan varlığa çıkartılmasını, icat edilmesini söylemiyoruz. Bizim için böyle bir durum gereksin. Yani yokluktan varlığa çıkartmayı kastetmiyoruz. Dolayısıyla bizim kesim teorisiyle sen cevap veremezsin. Oysa onlar mutezile kendilerine fiillerin yaratılma yönünü nispet ediyorlar. Yani insan fiilini yaratır diyorlar. Bu yüzden isimleri de yarattıklarını söyleyebilmeleri gerekir. Yani bu iddiaz yerinde insan fiilini kendi yaratıyor, kökülükleri kendi yaratıyor iddianız varsa o zaman isimleri de kendi yaratıyor demeniz gerekir. Bir yere gelip bırakalım arkadaşlar. Konu aktığı için bırakamadık. Ee, Sual kabir şöyle demiştir: Zeytin fiili kudretle fiilde bulunmaktan ibarettir. Siz de kudretle fiilde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla zeytin fiilini niçin işlemeyeceksiniz, işlemeyeceksiniz? Şöyle cevap ha. edilir: Çünkü zeyt bizi kendi fiilini işlemeye güç yet yetirebilir kılmaz. Bu yüzden onun fiilin işlemeyiz. Ama Allah sizi size göre cismin var olduğu anlamda yani cismi yaratmaya yani kendini bilim işlemeye güç getirir, kılmıştır. Bu yüzden size cevap olarak söylediğimiz şey yani cismleri yaratabilmeniz sizin için gereklidir. Ecrüsünün et tarafı ki, fiilin kesip tarafı, fiile yönelmenin niyeti insana veriyor. Ama e, mutezile yoktan yaratmayı kastederek biri yarattığı dediği için sizin isimlere de yaratmaya talip olmanın yaratırız dememiz gerekir. Cerbi şöyle demiştir. Ehli sünnet yazı yazan ve resim yapan kimsenin ikinci yazdığı yazının veya yaptığı resmin birincisiyle aynı olmamasına birinci yazı veya eserin onun fiili olmadığına delil kabul etmişlerdir. Şimdi tabirin aktarımı şöyle. Yani ehli sünnet dediği karşıdaki grubu şöyle diyorlar. Yazı yazan veya resim yapan Kimse iki yazı yazsa, iki resmi yapsa, iki yazı, iki birbirine benzemez. E, bu durumda e, fiiller onun olmadığının delilidir. Bunu örnek olarak veriyorlar, diyor. Tabi bu görüşü aktardıktan sonra Allah'ın yazıcı ve ressamı o vermesi sayesinde ikinci yazı ve resmin birinci ile aynı olmasının mümkün olmadığını iptal etmiştir. O halde yazıcı ve ressam niçin birincisinin benzerini yazamıyor veya çizemiyor denirse Şöyle cevap veririz. Diyor ki Kabe, çünkü ikinci fiil esnasında da o kudretle fiilde bulunsak dahi ikinci yazım ve çizimde birincisinde var olan sebepler bütün olarak toplayıp bir araya gelmiyor. Dolayısıyla ikinci birincisi gibi olmuyor. Bu sebepler zihin, ezberleme, meşguliyet türleridir. Yani buradaki mesele şu, insan iki fiil yaptığı zaman birincisi ikincisine toplayıp aynısı olmuyor, arada farklar oluyor. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? sebepte de şunlar, yani zihni toparlayamamak, ezberleme meselesi, meşguliyet meselesi sebebiyle birinci ikinci yapılan birinciye tam benzemeyebilir. Kâbî şöyle devam eder, bununla ikinci yazdığı resmin birinci gibi olmaması sebebiyle bir başka muhtis var edilecek gerekseydi, aynı sebeple bir başka yazıcı, bir bir başka ressam gerekirdi. Kâbî fiil ile karşılık vermiş ve idrâlde bulmuştur. Fiil aynı ile tekrarlayamamamız fiili bizim işlemediğimize delalet etmez. Fiili iki resimcülük ikisine yüzde yüz aynı olmaması, e, fiili bizim yapmadığımızda delalet etmez. Fiili aynı ile tekrarlayamamak onların dediğine, yani fiili işlemediğimize delalet etseydi, ikinci fiil ki olduğu takdirde birincisinden daha iyi olmazdı. E, dolayısıyla ikinci fiilin birincisinden daha iyi olması, birincisinin de onun olduğuna delalet eder. Sonra Kabe bir fiilin aynı ile tekrar edilmesine neyin engel olduğunu sorarak itirazda bulunmuş ve şöyle demiştir. Çünkü biz bir fiil aletle, güçle, eylemle ve düşünmeli yaparız. Bunlar ise eşit olmaz. Eşit olsaydı bir fiilin aynı şekilde tekrar edilebilirdik. Buradaki tartışma meselesi de Kabe'nin anlatımıyla bir ressamın iki resim çizdiği zaman birinci ve ikinci resmin tam anlamıyla kopyası olmaması, farklılık olması Farklı e, zihin, e, ezberleme, meşguliyet gibi şeyler sebebi olabilir. Bu üzerinden fiili kendisini mi yaratıyor yoksa Allah mı yaratıyor? Eğer e, kendisi yapsaydı aynı olurdu. Allah yaptığı için farklı oluyor gibi kendine göre bir aktarama bulunuyor. Kâbi'ye şöyle cevap verilir. Buradan itibaren de mağdur dinle görüşüyor. İndisinin bir fiili aynı şekilde tekrarlamana engel olan yönler, değişkenler, senin fiilin de değil midir? Sorduğu soru şu, senin iddianın göre fiili aynı şekilde tekrarlamana engel olan değişkenler var. Bu değişkenler senin fiilin de değil midir? Nedir o yönler? Yani zihni toparlayamamak, aynı yoğunluğu sağlayamamak, aynı ezber gücünü koruyamamak, yani meşguliyet sebebiyle aynı dikkati göstermemek. Bu sayılan sebepler. Ee, senin fiilin mi değil midir? Kâbi bu soruya hayır cevabını verirse yani zihnimi toparlayamamak ezber gücünü koruyamamak meşguliyeti azaltıp çoğaltmamak yoğunlaşamamak bunlar e, hayır benim fiilim değil cevabını verirse kendisinin düşünmesinin, eyleminin dikkat toplamasının Allah'tan olduğunu kabul ederek büyük bir söz söylemiş olur hayır Ders eğer Dikkat kopyalama, düşünme, O zaman bu fiiller, ehli i sünnetin de söylemediği ileri bir noktaya gelmiş olur. Allah yaratmış, Allah yapıyor. Bunu demiş olur. Zira o, bunların yaratılmış olduğunu inkar eden biriken artık kabul etmiş hale gelir. Tabi evet cevabını verecek olursa, yani e, ikinci resmi çizerken, ezber yine dikkatinin dağılması, zihni yorgunluk gibi sebepler, ee, ''Senin fiilin mi?'' diye olduğu zaman ''Evet'' cevabını verecek olursa ona şöyle demiş. Bütün bunlarla yani fiilin aynı olmasına engel olan değişkenlerle ilişkili olarak mesele şudur. Kaderiyle mutezile allah Teala'nın düşünme ve eylem gibi yönleri, değişkenleri fiil için devam ettirdik olsaydı insanın bir fiili aynen tekrar edebilmesini iddia etmiştir. Nitekim Allah onlara devam ettirmiştir. Ve bütün bunlar gerçekten kudrete bağlı fiillerdir. O halde bu yönler, değişkenler, yani zihni toplama, katil güçler güçlenmek gibi yaptığımız tüm bu değişkenler, onların eşit olmasını istemene ve kudretin olmasına rağmen niçin eşit olmamıştır? Dolayısıyla bu durum, söz konusu fiilin senin takdiri ve naman dışında ortaya çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. kişinin bir fiili ikinci kez yaptığında daha iyi yapması, birinci fiilin onun olduğuna delalet eder iddiasına gelince, fiilin ikinci fiilin birincisinden iyi veya kötü olması eşit şekilde birinci fiile iki ait olmasına delalet eder. ilave olarak hiç kimsenin birincisi, hareketinin hava ve mekandan kapladığı ölçüyü, elinin ne kadar kalkıp ne kadar indiğini belirleyemez. Ne kadar çabalarsa çabalasın. Bu da önemli. E, fiil ise bunlar olmaz. Dolayısıyla fiilin bu yönde tüşüyebilip olmadığı sabit olur. Şu kısım önemli niye önemli? Şunu söylüyor: e, Eli kaldırmak indirmek. Yani kişi elini kaldırmak indirmek istiyor ama bu kaldırıp indirirken, kaldırırken havaya çıkan, yükselirken, indirirken aşağı indirirken hem atmosferde bir değişiklik oluyor, yani e, oksijen bir şeyler yer değiştiriyor. Bir de vücudun içinde kaslar, sinirler. E, e, Ortaklık olarak hareket ediyor. E, sinirsel, biyolojik değişimler oluyor. Sihilin bu kısımlarını e, bilemezsin. Ne kadar çabalarsan çabalar insan bir fiil yaparken bu ayrıntılar bilemez. E, fiil ise bunlar size olmaz. E, eli kaldırmak basit. Biraz daha zorlaştırıp yemek yemeği dizimi. Yemek yerken e, ağza götürdüğü olan olaylar veya diğer durumlar Fiilin ayrıntısını kişi kapsayamaz veya yönetemez. Fiil ise bunlar da olmaz. Dolayısıyla fiilin bu yönleri kişiye ait olmadığı sahip olur. Yani yönelmesi, iradesi dışında bu yönlerde kişiye ait olmadığı sabit olur. Şurada bırakalım. Buna kıyasla hiç kimse fiilinin kötü sonuç vermesini istemez. Ama bazen böyle olur. Bir de şu var. Hiç kimse fiilinin kötü bir sonuç vermesini istemez. Ama iyi niyetlendiği halde bazen bir kötü sonuç da verebilir. Dolayısıyla fiilin bu yönden kişiye ait olmadığı sabit olur. Fiilin kişi onun sınırını ve varacağı noktayı bilmek için ve kendisinin istediği gibi sonuçlanması için ne kadar çabalasa da bilemediği ve istemediği yönden gerçekleşmesi mümkün olabiliyorsa bu durum bütün alemde ve peygamberlerin mucizelerine de caiz olur. Ee, Resim hakkındaki söz, fiilde bulunan kimse hakkındaki söz gibidir. Resim hakkındaki söz ise fiil hakkındaki söz gibidir. İkisinin arasında fark yoktur. Yani şuradaki hani el kaldırma, indirme fiilini söyledim. Burada nasıl ayrıntı olarak hakim olamıyorsa onun gibi diğer fiillerde de ayrıntıya insan hakim olan mı? O yüzden o kısımlar insana ait değil, biyolojik. Organik veya ortak hareketler gibi. E, Kâbirin Allah kuvvetin varlığını devam ettirseydi sözüme gelince ki onun mesebînin övündesine göre kuvvetin varlığı iki vakit sürmez. Bu söz anlamsızdır. Bu da yine varlıkla ilgili e, iki vakit varlığı devam edip etmemesi meselesi işte arasında devamlı var mı yok mu meselesi. Kâbirin Allah kuvvetin varlığını devam ettirseydi sözüme gelince ki onun Mezhebinin öğretisine göre, göre kuvvetin varlığı iki vakit sürmez. Bu söz anlamsıhtır. Sonra Kabe şöyle diyerek itiradını sürtünmüştür. Kişi fiilini seçer, yaptığını ve amaçladığını bilir. Dolayısıyla fiil bu yönde kişiye aittir. Kişi fiilini seçer, yaptığını ve amaçladığını bilir. Dolayısıyla bu yönde kişiye aittir. Biz bu konuda kişinin fiili o yönden bilmediğini açıklamıştık burada bırakalım. Haftaya devam ederiz. Ramazan geliyor. Ama bir grupta yazar nasıl yapalım diye. Uygun bir vakitte. Aynı şekilde Perşembe ve Cuma'da